ABCD dörtgene bir eşkenar dörtgendir. Bizden kanıtlamamızı istedikleri şey eşkenar dörtgenin köşegenlerinin birbirine yani AC'nin BD'ye dik olduğudur. Bir eşkenar dörtgen hakkında bildiğimiz her şeyi düşünelim. İlk olarak bir eşkenar dörtgen özel bir paralelkenardır. Özel. Evet, bir paralelkenarda karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bu kenar şu kenara paraleldir. Bu iki kenar paraleldir yani. Bir eşkenar dörtgende sadece karşılıklı kenarlar paralel değildir. Aynı zamanda tüm kenarlar da eşit uzunluğa sahiptir. Bu kenar bu kenara eşittir ve bu da buna ve bu da buradaki kenara eşittir. Evet, paralel kenarların köşegenleri hakkında bildiğimiz başka ilginç şeyler de vardır ki, eşkenar dörtgenin de bir paralel kenar olduğunu hepimiz biliyoruz. Her paralel kenar için ve eşkenar dörtgen bir paralel kenardır. Köşegenlerin birbirine kestiğini biliyoruz, değil mi? Bu her paralel kenar için geçerli. Örneğin bu merkezdeki noktaya E noktası diyelim. Evet. AE e, C'ye eşittir. Evet buraya iki çizgi koydum. Aynı zamanda EB de e, D'ye eşittir, değil mi? Biri ABCD bir eşkenar dörtgendir dediğinde Kendimize kanıtladığımız diğer şeylere dayanarak tüm bildiğimiz budur. Şimdi, AC'nin BD'ye dik olduğunu kanıtlayacağız. Kanıtlamak için ilginç bir yolda, eğer bu üçgenin bu üçgene eşit olduğunu ve buradaki iki açının yöndeş olduğunu kanıtlayabilirsek, bunlar eşit ve bütünler olacaklar. Böylece 90 derece olacaklar. Ve bunu sadece gözünüzü kullanarak da zaten anlayabilirsiniz. Hadi bunu kendimize kanıtlayalım. Gördüğümüz ilk şey bir kenarımız oldu. Bir kenar, bir kenar ve bir kenar ve bir kenar. Evet, bir kenar. Yani bu üçgeni görebiliyoruz. Yeni bir renkle yazayım. ABE CBE'ye eş bir üçgendir. Değil mi? ABE CBE üçgenine eşittir. Bunu bildiğimiz anda yöndeş olan tüm açıların da eş olduğunu biliriz. Özellikle AEB açısının GEB açısına eşit olacağını biliyoruz. Çünkü onlar eş üçgenlerin yöndeş açıları. Bu açı şuradaki açıya eşit olacak. Aynı zamanda onların bütünler olduklarını biliyoruz. Evet bunu şöyle yazayım. Onlar eş ve bütünler açılar. Evet. Bu ikisi aynı ölçüye sahip ve toplamları 180 derece etmesi gerekiyor. Eğer birbirine eş iki şeyim varsa ve toplamları 180 derece ediyorsa, bu benim için ne anlama gelir? Bu, AEB açısının CEB açısının ölçüsüne eşit olduğunu ve 90 derece oldukları anlamına gelir. Yani aynı dereceye sahipler ve bütünler açılar. Açıkça bu bir dik açı. Alttaki bu açı, dikey bir açı, dik açı olacak. Bu bir dik açı, ve buradaki dikey, evet dikey bir açı olacak. Köşegenlerin 90 derecede kesiştiklerini gördünüz. Böylece bunu kanıtladık. Evet bu ilginç. Tüm kenarların birbirine eşit olduğu bir eşkenar dörtgen için köşegenlerin sadece birbirlerini kesmediklerini, aynı zamanda birbirlerinin orta dikmesi olduğunu da kanıtlamış olduk.